ALS, yani Amyotrophic Lateral Sclerosis. İnsanı güçten düşüren ve ölümcül bir hastalıktır. Korkunç, korkunç bir hastalık. Normalde, motor nöronlarınız kaslarınızı harekete geçirir ve ne zaman kasılmaları gerektiğini söylerler. Ve bu nöronlar, hücreler, beyninizden ta kaslarınıza kadar gider. Omuriliğinize gider. ALS'de ise bu motor nöronları Dejenerasyona uğruyor ve bu dejenerasyon yüzünden beyniniz kaslarınıza yapmaları gereken şeyi söylemek için sinyal iletememeye başlıyor. Kaslarınız köreliyor. ALS'nin A'sı da buradan geliyor. Amyotrofik. Kelimenin başında bulunan A harfi yok ya da hiç anlamına geliyor. Bir şeyin tersi ya da olmama durumu gibi. Mio kısmı da kasları temsil ediyor. Trofik kısmı da beslenme. Yani bu kelimeye kas beslenmesi yok demektir diyebiliriz. Olay şu, kaslar zamanla kullanılamadığı için ölmeye başlıyor. Çünkü normalde kasları harekete geçirecek nöronlar bozuluyor. İnsanların felç geçirmesine ve kendi bedenlerinin kontrolünü kaybetmesine, konuşamamasına yol açıyor. Hastalığın bence en korkunç kısmı ise tüm bunlar olurken, Bireyin her şeyin farkında olması, bilincinin yerinde olması. Ne kadar zor olduğunu ancak tahmin edebiliriz. ALS hastalığına yakalanmış ünlü kişiler de var. Örneğin Lou Gehrig. Hatta özellikle Amerika'da bu hastalık Lou Gehrig hastalığı olarak da bilinir. Lou Gehrig, New York Yankees takımında oynayan ünlü bir beyzbol oyuncusuydu. Otuzlu yaşlarının sonlarında ALS hastalığından öldü. Bir diğer örnekse Stephen Hawking. Teşhisi konduktan sonra bu kadar uzun süre yaşamaya devam eden nadir hastalardan biri. Türkiye'den bir örnekse Sedat Balkanlı. Eski milli futbolcularımızdan. Teşhisi konduktan yaklaşık 12 sene sonra hastalığa yenik düştü ve hayatını kaybetti. Bu hastalık her sene 100.000 kişiden 1 ya da 2 kişiyi etkiliyor. Kocaman bir stadyum dolusu insan düşünün. Yani bir yıl içerisinde bu insanlardan birkaçına ALS teşhisi konuyor demek bu. Çok iyi anlaşılmış bir hastalık olmadığından araştırmaların desteklenmesi ve yürütülmesi çok önemli. Ne olduğu biliniyor. Motor nöronlarının zarar gördüğü biliniyor ama neden olduğu bilinmiyor. Bilim insanları bazı hastalarda genetik etmenler buldu. Fakat çoğunlukla genetik bir etmen teşhis edilemiyor ve ne tür çevresel faktörlerin hastalığı tetiklediği de belirli değil. Bilim insanları mutlaka çevresel faktörlerin işin içinde olduğunu düşünüyorlar. Ama şu an bilinen şey, orta yaşlardaki insanların rastgele bu hastalığa yakalandığı. Bu hastalık için bir farkındalık yaratmak gerçekten önemli. Ve araştırmalar için gerekli maddi desteğin sağlanması da tabii ki. Evet. Sırada merak ettiğinizi düşündüğüm bir kısım var. Kaan Akademi'nin kurucusu Salman Kaan Ice Bucket Challenge, yani buz kovası meydan okumasını yapmış mı? Evet. I have been challenged by to do the Ice Bucket Challenge, so about to do it. Evet. <gülüyor> İşte Salman'ın meydan okuduğu kişiler. <gülüyor> Bakalım, diğer Salman Kağan, ünlü Bollywood yıldızı, Esther Cho, Salman'ın iş arkadaşı ve Salman'ın çocukları. Salman, buz gibi suyu kafasından aşağı dökerken çok mutlu görünüyordu yaramazlar.